Merhabalar. Öncelikle bu videoda spawn'ı, ardından Dela'yı böyle elapsit değil, Dela'yı en sonunda Qt'ini anlatacağım. E, ardından bunları karşılaştıracağım. Arasındaki farkları. Öncelikle spawn'ı anlatmaya başlayayım. Spawn nedir? Şöyle anlatma gerekirse while döngüsü yazalım buraya. While döngüsü mert diye bir yazı yok olsun. Alttakini de e, İsmail yazalım. Şimdi run dediğimizde Mert okumaya başlar ama İsmail'i okumayacak. Neden? Çünkü bu, bu bir sonsuz döngü. Bu döngü bitmeden alt iki satırı okumaya geçmez. Hep burada kalır. Bakalım. Evet, Mert okumaya başladı ama İsmail okumuyor. Bu ikisini nasıl aynı anda okutabiliriz? Şöyle Spawn kullanarak, şimdi fonksiyon oluşturalım bir tane, buna ne diyelim, mert diyelim, eşittir Eee, değil, pardon. Eee, onu sonra anlatacaktım, spawn anlatacaktım. Local function, ne olsun, mert. Ve while döngüsünü alalım yine. Mert diyelim. Şimdi, bunu nasıl çağıracağız? spawn yazıp fonksiyonun ismini yazacağız içine şekilde. Alta da tekrardan az önceki gibi print İsmail diyebiliriz. Şimdi ikisini aynı anda okuyacak. Evet İsmail e Mert, İsmail e Mert böyle gidiyor. Aynı şekilde İsmail'i e de bu şekilde bir spawn alabiliriz. Alttaki gibi değil de. Bunu da İsmail e diyelim. smile de spala çağıralım yeah, is smile. <gülüyor> evet tekrardan aynı anda yazmaya başladı yani şöyle de anlatabilirim print kod e başladı Altı da print kod beş saniye sürdü onun altına da kod e bitti Şimdi bunu 5 saniye sürmesi için wait 5 yazarız değil mi? 5 saniye ee, bekledikten sonra alttaki bu printleri of ne oldu? Bu printleri okumaya başlar. Ama ben şöyle istiyorum. Bu wait'ten eklediğimiz wait'ten kod bitti etkilenmesin. Bu etkilenmesin. Sadece buradaki print etkilenmesin. Şu şekilde yapabiliriz. spawn Um, function Evet Kopyala İçine koş Şimdi bunun içinde wait koyduk ama waitten sadece print etkilenecek alttaki kodu okuyacak İlk önce hangisini okur kod başladı ardından kod bitti okur en sonunda 5 saniye bekleyeceği için ee, Kod 5 saniye sürdüğü okur Bakalım Evet kod başladı kod bitti 5 saniye bekleyecek ardından kod 5 saniye sürdü. Bu böyleydi. Bir de Delay var adından anlaşılabileceği gibi gecikme. İlk parametre bekleyiş süresi oluyor yani gecikme oluyor. 3 saniye diyelim buna. Ardından fonksiyonu oluşturalım. 3 saniye bekledikten sonra bu Delay ne yapsın? Mert okundu desin. Ee, tekrar aynı örneği verelim aslında. Daha iyi olur. Lokal değil. Print. İsmail okundu. Mehmet okundu. Diyelim. Hangisini okur? Az önceki gibi İsmail'i okuyacak, Mehmet'i okuyacak. Ardından 3 saniye gecikmeli olduğu için 3 saniye bekleyip Mert'i okuyacak. Ama 3 saniye beklemeden alttaki Mehmet MM tetiklenmeyecek. Evet. Delayı şöyle de anlatabilirim. Local Function Eralp diyelim. Şu şekilde. Ha, ha. Print. Yok bu. print diyelim. <gülüyor> Eralp okundu bunu e, şöyle çağıralım. Delay 3 saniye Delay'lı olarak fonksiyonu çağırsın. Ama bunu bir döngü için alsın. Ne olur sizce? Ya bunu, sizce ne olur? Bir tahmin edin. Gayet alakalı Ardından sonsuza de, devam eder. Neden? 3 ee, saniye 3 saniye gitmedi. Çünkü bir döngüye aldık bunu. Bu delay'ı bunun içine yazsaydık 3 saniye 3 saniye giderdi. Yani şöyle anlatayım. Ee, e, böyle. 3 saniye bekleyecek. Tekrardan içine function atalım. Şuan çok saçmaladım aslında ama bir örnek olarak göstereceğim bunu sadece. Eralp. Böyle değil de böyle okatalım şimdi. Eralp. Evet, tekrardan aynısı oldu. Evet, şimdi ikisini yani spanı ve delay'ı anl anlattıktan sonra crit'ini anlatacağım. Bu da aynı şekilde Bunlar gibi işler görüyor ama span veya delay kullanmanızı önermem çünkü gecikme var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 29 veya 28 saniyelik bir gecikme vardı. Yani şöyle anlatayım, ee, span function diyelim. Bunu prints birinci yazı altta da. Bilmem ne yazı diyelim. İkisi arasında bir gecikme var. İlk önce bilmem ne yazıyor okur tabii ki de. Sonra print bir yazıyor okur. Fakat aynı anda ve aynı hızda okuyamaz. Bakın. Ee, belki anlayabilir misiniz ama önce bilmem ne yaz, yazısını okudu. Ardından birinci yazıyı okudu. Fakat arasında bir gecikme var. <gülüyor> Aynısı delay'da da var, yani 29 yani 28 sayesinde tam aklımda değil fakat crit'inde bu yok denileceği kadar az ve FBI yok mu tam hatırlamıyorum bunu da ama daha az. Şimdi crit'in nasıl kullanılır? Local, ne diyelim, ee, mert eşittir, crit'in, crit diyelim. Yine bir crit'in oluşturalım. Function, Şimdi bunu bir döngünün içine alalım. Az önceki bir örnek gibi. While, bu. Oh. Wait, to, print, mert, okunuyor diyelim. Bunu nasıl çağıracağız? Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğiz? E, Curitin, Rizm. E, bu coroutine'i başlatır veya devam ettirir. Neden devam ettirir dedim onu da az sonra açıklayacağım. Hangisini okusun Mert? Tekrardan aynı şekilde bunu da buraya yazarsak ve domates yazarsak aynı anda okur. Neden e, durdur? E, yani başladır veya devam ettirir dedim. Şöyle anlatayım. Bunu while döngüsünden çıkaralım. Şimdi, bunu bir kere okuduk. Bir kere okuyabilir miyiz? Bakalım. S Hayır, bir kere Mert okundu dedi. Neden? Ee, şimdi create'in st status diye bir şey var. Bunu print alalım tabii ki de. Mert'in durumunu gösteriyor. 3 tane ya yani 4 tane durum vardı galiba. Ee, suspended, running ve deed falan. Diğerini hatırlamıyorum. Ee, öncelikle aralarına bir 3 saniyelik ara koyalım ki anlayalım. Öncelikle bu, create'in hiç başlatılmadığı için ilk başta suspended yani askıda, askı alındı anlamında. Daha önce hiç çalıştırılmadığı için bu e, yazıyı verecek. 3 saniye bekledikten sonra okuyacak, okuduktan 3 saniye sonra da ne yazacak? Deed yazıcak, yani Crit'in bitti, ya yani öldü anlamına geliyor. Botlamada öldü anlamına gelmiyor ama... Mert okunuyor. Deed, evet. Deed olduktan sonra tekrar okuyabilir miyiz? Hayır. Peki, şöyle bir şey anlatayım. Crit'in e, Yield, bu ne anlama geliyor? Bunu da ek ekleyelim. Domates okunuyor. Şimdi bunu çağırdığında e, ilk önce Mert Okunuyor'u okuyacak. Bakalım. Evet Mert Okunuyor. Neden İsmail okunuyor? İsmail değil. Domates Okunuyor'u yazmadı. Çünkü arasında bir yield var. Durduruyor. E, ve az önce neden başlatmak veya devam ettirmek dedim. Şimdi anla anlarsınız. Arasında bir et koyalım üç saniye ve tekrardan okuyalım. Öncelikle Mert okunuyor okuyacak ardından üç saniye sonra tekrardan devam ettirip Curitini domates okuyor okuyacak. Ee, şöyle diyelim print Curitin stat status match suspended mert okunuyor suspended yani ölmedi daha fakat domates okunuyor dedikten sonra deeds çünkü daha başka bir şey yok burada bu yüzden deeds yazdı peki wrap de var wrap ne demek wrap de bunu şöyle çağırıyorsun az önceki gibi kuritin resume'la değil de direkt ismini yazıyorsun fonksiyonun ve çalışıyor bu şekilde bu az önceki gibi, iki defa devam ettirebilmesi için gönderilmesi lazım, verin. Şimdi başka anlatabileceğim bakayım. Tam bu daha başka bir şey yok. Size zaten temeli öğreteceğim. Belki ileride farklı bir seriyle de daha ayrıntılara gireriz. Şimdi temelini öğreteceğim. Siz devam ettirebilirsiniz. Kendiniz araştırıp daha önemli şeyler öğrenebilirsiniz. Ee, yani söylemek istediğim şu. Spawn veya Delay. Kullanabilirsiniz ama önermem. Create'in kullanırsınız daha iyi olur. Video bu kadardı. Böyle videoların devamı için e, beğenebilirsiniz videoyu. Hepinize iyi oyunlar.